k'nın jl doğru parçasının orta noktası olduğu söylenmiş. O halde, jk doğru parçasının kl doğru parçasına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir deyişle, k orta nokta ise, bu iki doğru parçasının uzunlukları birbirine eşittir. jk doğru parçasının uzunluğu 8x-8'miş. Yani bu uzunluk 8x-8. Ve sonra da KLE doğru parçasının uzunluğu 7x eksi 6 olarak verilmiş. Bunu da şekil üzerinde gösterelim. Burası 7x eksi 6'ya eşit. K'nın orta nokta olduğunu bildiğimiz için bu uzunluğun bu uzunluğa eşit olduğunu da biliyoruz. J'lerin uzunluğunu bulmak için x'in değerini bulmamız gerekiyor. Çünkü x'i bulduktan sonra bu doğru parçaların uzunluklarını da bulup birbirleriyle toplayabilir ya da birinin uzunluğunu 2 ile çarpıp JL'nin uzunluğunu hesaplayabiliriz. Evet şimdi x'i bulmamız gerekiyor. Ve bunu bulmak için elimizde çok önemli bir bilgi var. 8x 8 x eksi 8'in 7 x eksi 6'ya eşit olduğunu biliyoruz. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu nereden mi biliyoruz? Bir daha tekrarlayayım. K, J, orta noktası olduğu için J, K'nın eşit olduğunu biliyoruz. Bu da 8X eksi 8'in 7X eksi 6'ya eşit olması demek oluyor. Şimdi gelin bu eşitliği çözelim. Önce X'li ifadeleri bir tarafa toplayalım. Mesela ben solda toplayacağım ama siz isterseniz sağ tarafta da toplayabilirsiniz. Bunu yapmak için iki taraftan da 7X'i çıkaralım. Sabit sayıları da diğer tarafa toplamak için eşitliğin iki tarafına 8 ekleyelim. Bakalım elimizde ne kaldı. Sol taraftaki 8'den kurtulmuş olduk. Ve 8 xten de 7x çıkarsa geriye x kalır. Sağ tarafta ise 7 xten kurtulduk. Ve eksi 6 artı 8'in sonucu 2. O zaman x eşittir 2'ymiş. x'in 2, 2 eşit olduğunu bulduk. Ama işimiz henüz bitmedi çünkü soruda bizden x'i bulmamız istenmedi, JL'nin uzunluğunu bulmamız istendi, değil mi? Şimdi JL'nin uzunluğunu bulmamız gerekiyor. JL, JK ve KL'nin toplamına eşit olacak. Ya da K orta nokta olduğu için JK'nin uzunluğunu ya da KL'nin uzunluğunu 2 ile çarparsak JL'nin uzunluğunu bulmuş olacağız. İki şekilde de yapalım. JK'nun uzunluğu neymiş? 8 çarpı x, x yerine 2 geldi, eksi 8 olacak. 8 çarpı 2, eksi 8. Bu da 16 eksi 8 eder. Yani jk'nın uzunluğu 8'miş. Ve jl'nin uzunluğunu bulmak istersek, buranın k'nın orta nokta olduğunu bildiğimiz için, buranın da 8 olduğunu söyleyebiliriz. O halde jl'nin uzunluğunun 16 olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi bu yaptığımız hesaplamanın doğru olup olmadığını kontrol etmek için 7x eksi 6'nın içine 2'yi koyalım. 7 kere 2, 14, 14 eksi 6, 8. Böylece kalenin uzunluğunun da 8'e eşit olduğunu bulmuş olduk. 8 artı 8, 16 eder. Bu kadar.